<gülüyor> Arkadaşlar Önce kendimi tanıtayım 2002 Sam Üniversitesi psikoloji mezunuyum 2012 Sam Üniversitesi Aral Yüksek lisans psikoloji Masterı yaptım Medipol Üniversitesinden de Hipnoz ve regresyon <gülüyor> Uygulama yetki belgesi eğitimini tamamladım Ah <gülüyor> <gülüyor> Korona virüsüyle ilgili birçok uzmanın yapmış olduğu yorumlardan farklı olarak ölüm korkusundan, kaygı ve endişeden bahsetmek istiyorum. Aa, şimdi hayat boyu olaylarla karşılaştığımızda tehdit olarak algıladığımız olaylarda ya savaşırız, ya kaçarız, ya da donup kalır, kalırız. Donup kalmak demek e, duygularımızı ifade edememek demek. Yani e, bastırmak, bilinç altında e, ifade edilmemiş ve bastırılmış duygular enerji bedenimizde sıkışır kalır. Ve duygu döngü halinde olması gerekirken dönmemeye başlar ve duygu enerji bedeninde sıkışır kalır. Ah olaylar duygularla beraber kodlandığında ve bilinçaltına bastırıldığında e, inançlar haline dönüşür ve bu inançlar hayat boyu karşılaştığımız olayları yönlendiren inançlardır. A, hipnoz ve regresyon da bu yerleşik inançları değiştirmek, daha doğrusu e, yanlış inançları bozmak e, duyguları, sıkışan duyguları akıtmak amaçlanan bu e, EFT dediğimiz Emotional Freedom teknik duyguların özgürleşmesi tekniği e, bu regresyon anında da e, uygulanan bir teknik o, ölüm korkusuna gelecek olursak e, Ölümden sonra Ne olacak? Belirsizlik hali Yok olma korkusu bu Belirsizlikten doğan korku Çaresizlik Hayatın anlamsız olduğunu düşünme Gerginlik Bunun üzerine Kişiye özel telkinler verilmekte. Zihin e, neyin olacağını umarsa o gerçekleşmeye başlar. E, i̇yi hissetmek için pozitif telkinler verilmekte. Kişiye özel yine telkinler verilmekte. Regresyonda amaç e, bu ifade edilmemiş, bastırılmış duyguların yaratmış olduğu inançlar üzerinde çalışıp e, genelde 3 yaş öncesi hatta 2 yaş öncesine dayanan e, olayların duygularla beraber kodlanarak yerleşmesi ve inanç haline dönüşmesinden bahsetmiştik. E, regresyonda e, o ana gidilir gerilenerek o ana gidilir ve e, o duyguyu hissettiği olayı tekrar zihninde canlandırılması istenir. Bilinç altında zaman ve mekan kavramı olmadığı için e, geçmişte yaşadığı bir olayı zihninde canlandırdığı zaman sanki tekrar onu yaşıyormuşçasına ee, kabul eder bilinçaltı ve hayal e, üzerinden imajinasyon teknikleriyle bu olayı tekrar canlandırdığımızda ve olayı bilinçaltındaki olayı e, bilince gösterdiğimizde e, bilinç şunu diyebilir ha olaylar böyle miydi e, buradaki Farkındalık. Bilincin farkındalığı. Oh, yani orada e, gerçekte ölmüş olan kişilerle dahi bitirilmemiş olaylar varsa yarım kalan bu yarım kalan olaylardan dolayı e, psikolojik rahatsızlar yaşanmakta. Rahatsızlıklar. <gülüyor> Dolayısıyla ee, bu yarım kalan olayları bilinçaltında, hayal düzeyinde yaşattığımızda bu olaylar tamamlanıyor. Ve gerçekte tamamlanmış gibi hissediyor kişi. Ee, şimdi bu gündemle ilgili ya da herhangi bir sıkıntıda uygulanabilecek bir yöntem var. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Ee, hayatta değer verdiğiniz e, ya da kurtarıcı olarak gördüğünüz bir yani ben Allah diyorum Tanrı diyebilirsiniz Evren diyebilirsiniz ee, ilk cümlemiz toplamda beş cümle var ee, bir meditasyon müziği açabilirsiniz her gün günde 10 dakika Sabah ve akşam toplamda 20 dakika uygulayabileceğimiz bir yöntem. Meditasyon müziği eşliğinde gözlerinizi kapatıp, üç derin nefes alıp ve üçüncü nefes alışta yavaşça nefesinizi verirken gözlerinizi kapat kapattıktan sonra cümleleri söylemeye başlıyorsunuz. Ben X diyorum, orayı siz dolduracaksınız. Tanrı dersiniz, Allah dersiniz, Evren dersiniz. Ee, burayı, bu boşluğu siz dolduracaksınız. Tanrı yaşamımı yeniliyor. Gözlerinizi kapatıyorsunuz meditasyon müziği eşliğinde ve derin nefesler alıp. Tanrı yaşamımı yeniliyor. Bunu sessiz de söyleyebilirsiniz, içinizden de söyleyebilirsiniz. Gelen çağrışımlara dikkat edin. Gelen çağrışımların üzerinde çok fazla durmayın. Ee, ve cümleyi tekrarlamaya devam edin. Tanrı yaşamımı yeniliyor. Bunu 10 dakika bir hafta boyunca sabah akşam uygulayın. Bir hafta sonrasında ikinci cümleye geçilecek. İkinci cümleyi şöyle yapacağız. Ee, bir hafta sonrasında bir artı ikinci cümleyi söyleyeceğiz. Yani iki cümleyi birden söyleyeceğiz. Ama birinci cümleyi üç dakika. ikinci cümleyi de yedi dakika. Yine toplamda on dakika olacak. Ee, i̇şte ilk üç dakikada Tanrı, Yaşamımı yeniliyor diyeceğiz. Daha sonrasında ikinci cümleye geçeceğiz. Tanrı beni her zaman sevilen yaptı. Üç dakika birinci cümleyi söyledikten sonra işte Tanrı yaşamımı yeniliyor. Daha sonra derin nefesler alarak Tanrı beni her zaman sevilen yaptı. Yine çağrışımlar gelecektir. Çağrışımların üzerinde çok fazla durmamaya dikkat edin. Ve tekrar cümleyi söylemeye devam edin. Yine bir hafta bu şekilde sürecek. Ee, toplamda 15 gün olacak. Daha sonra 3. haftaya geçeceğiz. 3. <gülüyor> haftada 1 artı 3 yapacağız. Yani 1. cümle 3 üç dakika 3. cümle 7 dakika. 3. cümlemizde şu. Tanrı Benimle ilgili hiçbir yanlış Olmadığını biliyor İlk cümleyi söylüyorum Tanrı yaşamımı Yeniliyor 3 dakika boyunca Derin nefes alarak Daha sonrasında e, Tanrı benimle ilgili Hiçbir yanlış olmadığını Biliyor 7 dakika boyunca bu cümleyi kullanacağız Tanrı Benimle ilgili hiçbir yanlış olmadığını biliyor Daha sonrasında yine bu bir hafta sürecek 1 artı 3 Daha sonrasında dördüncü haftaya geçtiğimizde Dördüncü cümleye geçeceğiz yani 1 artı 4 ee, Yine birinci cümleyi 3 dakika söyleyeceğiz Sonra dördüncü cümleyi söyleyeceğiz Tanrı affettikçe ben de affederim. Dördüncü cümlemiz bu. Yine derin nefes alarak birinci cümleyi tahminen bilinçaltı onu ayarlar merak etmeyin. O üç dakikayı ayarlar. Derin nefesler alarak yine meditasyon eşliğinde sırtınızı bir yere daya dayayabilirsiniz. Rahat bir koltukta oturabilirsiniz. Tanrı yaşamımı yeniliyor. Yine üç dakika ondan sonra dördüncü cümle. Tanrı affettikçe ben de affederim şeklinde yine sabah akşam onar dakika bu cümleleri söylüyoruz. Yine bir hafta sonra beşinci cümleye geçeceğiz. Beşinci cümlede sadece beşinci cümleyi söyleyeceğiz. Beşinci cümlemiz de şu. Tanrı bana nokta nokta o noktalama yerini siz dolduruyorsunuz. Yapma bilincini ve gücünü verdi. Bunu günümüze uyarlarsak Tanrı bana koronavirüsünü yenme bilincini ve gücünü verdi. Ya da Tanrı bana depresif belirtilerimi yenme bilincini ve gücünü verdi. Ya da Tanrı bana hmm, mutlu, huzurlu, iyilik halinde yaşama gücünü verdi şeklinde bu cümleyi herkes kendi hayatına göre düzenleyebilir. Bu cümleleri bitirdikten sonra güzel bir şekilde rahatladığınızı hissedeceksiniz olaylar yaşandığında bu olaylar aslında durum diyoruz duruma yani olaylara algımızı katarak algı dediğimiz olayda yorumlarımız yani bu yorumların kaynağı nedir bu yorumlar ee, bastırdığımız duyguların yarattığı ee, ...sıkışan duyguların yarattığı inançlardır. Ee, bu inançlardan yola çıkarak olayları yorumlarız. Yani algımızı katarız. Ee, bunun sonucunda da algımızı kattığımızda... ...durum ya durum olarak kalır ya da sorun olarak ortaya çıkar... Dolayısıyla e, inançlarımızı, yanlış olan inançlarımızı, o sıkışan duyguları akıttığımızda inançlarımız tabii ki değişecektir. Ve algılarımız da değişecektir. Durum, durum olarak kalmaya devam edecektir. Yani sorun olmayacaktır. Bu çok önemli. Hipnoz dediğimiz olay, hipnoz aslında... E, Trans halinde yani bireyin e, gevşetilerek telkin verilmesi ve bu telkinin sorgusuz sualsiz kabul edilme hali diyebiliriz hipnoz için. E, aslında hipnoz şudur. Düşünen akıldan hisseden akla geçmektir. Düşünen akıl dediğimiz zaten bilincimiz oluyor. Hisseden akıldan oluşuyor bilinçaltı hisler üzerine çalışıyor bilinçaltı ve kumanda zaten bilinçaltında yani biz ne kadar bilinçli düşünüyoruz desek de kumanda maalesef bilinçaltında hisseden akla geçmekte de maksat hislerin hissedilmesi sıkışan duyguların boşaltılması ve oradaki var olan bilginin Bilinç altında o bilgi var zaten. Doğru olan bilgi var. Onu ortaya çıkartıp bilince göstermek ve bilinçli farkındalık yaratmak. Asıl amaç bu. O işte mesela EFT tekniklerinde bu işte duyguların özgürleşmesi, emotion, freedom teknik dediğimiz olay. Burada olayı sorunu belirliyorsunuz. Sorun diyelim. İşte virüsten dolayı ne olsun? Ölüm korkusu. Vücudun e, belirli bölgelerinde e, bu sıkışan duyguları titreştiren bazı noktalar var. E, bu noktalara hafif hafif vuruşlar yaparak problem cümlesi yaratarak e, vuruşları esnasında bu cümleleri 3 kez en az söyleyerek bu e, süreci tamamlayabiliriz. E, mesela ben bir cümle oluşturdum günümüze uyarlı. İşte kareta noktası dediğimiz şu e, elimizin dış noktasına vuruşlar yapacağız. Bu EFT problem cümlesi oluyor. Problem cümle, cümlesi işte ölüm korkusu. Her ne kadar vuruşlar yapıyoruz bu cümleyi söylerken. Her ne kadar bilinçaltımda ölüm korkusu varsa da ben öncelikle hayatı anlamlı yaşamayı seçiyorum. Her ne kadar bilinçaltımda ölüm korkusu varsa da ben öncelikle kaliteli yaşamayı seçiyorum. Her ne kadar bilinçaltımda ölüm korkusu varsa da ben öncelikle hayatı dolu dolu yaşamayı seçiyorum. Bu cümleleri kendiniz, kendi ruhsal durumunuza göre uyarlayabilirsiniz. Sorunu bulmak, cümleyi ayarlamak, çaresizlik, belirsizlik, ölüm korkusu bunun nedenini siz bulacaksınız. Ya da gözlerinizi kapatıp Vücudunuzu dinleyebilirsiniz Saçınızdan ayaklarınıza kadar Vücudunuzu gezip Nerede ne hissediyorsun Bir dinle bakalım Bir uyuşma olabilir Bir sıcaklık olabilir Bu his aslında o sıkışan duygunun e, Titreşmesi ve e, Açığa çıkmasıdır Bu vuruş yaptığımız Mesela başka cümlelerde şu alana vuracağız, tepe noktasına vuracağız, işte kaş içi e, işte gözaltı şu bölge, burun altı çene altı şu bölge, buraları vuruşlar yaparak da başka cümleler söylenecektir bu problem cümlesi e, sadece şu bölgeye vurulur, yani ölüm korkusu çaresizlik, hissizlik eee <gülüyor> Ya da şu noktalara bir cümle e, örnek vereyim ben size. İşte her canlı ölümü tadacaktır. E, i̇nsan ölümsüzdür. Ya da tam tersi cümleler de kullanabilirsiniz. İşte insan ölümlüdür. Yani oradaki maksat bu vuruşları yaparken e, hangi duygunun titreştiği önemli. Bir duygu titreşiyor mu? mesela? o. Aa, ilerleyen... Videolarda da paylaşabiliriz. Mesela bir seans var. Burada kişiyi transa alıp kendi çocukluğuyla buluşturuyoruz. Kendi geçmişindeki çocuk çocuğuyla buluşturuyoruz. Aslında kendisi, kendi çocukluğu. Aa, ve o şekilde bu ...terkinler veriyoruz işte. Ee, sen çok özelsin. Özel oluşun... ...diğerlerinden daha iyi olmandan... ...kaynaklanmıyor. Özelsin çünkü... ...sen bu mükemmel ve... ...çok özel sistemin parçasısın. Sen bu büyük enerjinin... ...bu beden içinde... ...var olan bir parçasısın. <gülüyor> Enerji hiçbir zaman yok olmaz. Bunu her zaman hatırla. Şeklinde telkinlerimize devam ediyoruz. Oradaki amaç ee, çocukla